2 Ağustos 8 Ağustos değerli yay burçları nasılsınız iyi misiniz ee, yükselen Yay ay burcunuzu takip ediyorsunuz Instagram'da günlük Türkiye ve dünya gündemlerim var astroloji olarak takip edebilirsiniz ee, bu ara ilişkilerinizle alakalı çatışmalar yaşayacaksınız, Anlaşması, anlaşmazlıklar, çöze, çözülmeyecek noktalara gelecek, aranızdaki e, tavırlar uzayacak, tartışmalar, ayrılık sendromlarımız söz konusu olacak ve birçok e, bazı yay burçları birçok ilişkiyle ilgili ayrılık kararını verip sonra pişman olacaksınız, eğri eğri oturun doğru düşünün mü deriz o yüzden ilk önce kalp kırmayın ilk önce söyle, son söyleyeceğiniz ilk başta söylemeyin sakin sakin hatalarını anlatın ya da hataları siz anlatın ki e karşı tarafı ya da doğru dinleyin bu sizin için daha büyük bir sorun oluşmasın evet parasal gücünüzün çok fazla artacağı yeni paralar kazanma noktaları elde edeceğiniz işinizle alakalı büyük fırsatlar ve şans kapılarınız var bunları dikkatli ve doğru kontrol ettiğinizde kendini odaklandığınız ve hedeflediğiniz noktada bulacaksınız içsel çalışma iş, işsel olarak alanınızdaki herkes sizi destekleyecek iş kapılarınızda daha rahata erişeceğiniz bir döngü ve haftanız var o yüzden bu ara hem seyahat edecek hem de işinizle alakalı birikmiş olduğunuz fikirleriniz hayata geçip kendinizi güçlendirmiş bir noktada hatta konumunuzla alakalı da daha böyle koltuğunuza sağlam geniş bir enerjiyle oturacağınızı söyleyebilirim değerli yay burçlarım yalnız yurt dışında beklediğiniz evranız e, oluşturmanızı istediğiniz e, iletişimleriniz çok olumlu bir şekilde geçecek. Bazı insanlar bazı yay borçları özellikle yerleşim ve ülkeler, ülkeyle ilgili gitmek istediğiniz noktalarda e, güzel kapılarınızı açıp bu kapılarınızı da fırsata çevirip kalıcı noktayı sağlayacaksınız ve hedefinize erişmiş olacaksınız. Kendi işinizi yapıyorsanız özellikle spor salonu, güzellik merkezi ya da sanatsal yetenekleriniz varsa işinizle ilgili çok büyük yeni çok büyük başarılar ve bu başarılar size çok büyük kazançlar elde edecek devam et hayallerine erişmeye yakınsın korkma bayrağın çok güçlü olacak bence sen hak ettiğin ödülü de yavaş yavaş hayatına e, kazıyarak ama ellerinle tırnaklarına kazıyarak geldin mücadelenden asla ve asla düşüncelerinden vazgeçmiyorsun inatla savaş, savaşıyorsun inatla aynı şeyleri tekrar edip zaferine erişiyorsun dedim bile Ortaklı, iş, ortaklı işlerinizle ilgili bazı pürüzleri toparlama ve bu pürüzlerle birlikte yeni oluşum ve yeni yerlere geçme fırsatlarımız olacak. Bu da bizim motivasyonumuzu artacak. Devlet kapısı ya da büyük bir kurumsalda yeni bir CV'nizi yolladıysanız olumlu görüşmeler ve bu görüşmeler doğrultusunda imzanızı atıp yeni iş kapınızda şimdiden hayırlı olsun ve aydınlık olsun istiyorum. Eğer uzun süredir işsizseniz. E, i̇ş kapılarımı uzun, bir senedir evdeyim ve hala iş kapımda ses yok diyorsanız Ağustos 22 24ten sonra bu iş kapılarıyla ilgili görüşmeleriniz gerçekleşecek Ve doğru iş kapınız şimdiden hayırlı olsun Devlete girmek istiyorsanız devletle ilgili beklediğiniz evrak olumlu Yani Ağustos bitmeden bu kağıdınızda elinizde olarak gözüküyor Hiç korkmanıza gerek yok diyorum Avuç içi kadar dünya diyorsunuz ya ben uzun süredir kalbimdeki insanı görmek istiyorum ve çok uzun süre oldu ve göremedim ve kalbim acıyor diyorsanız bu insanla bu dönem karşılaşma dönemimiz. Artık içindekini neyse e, görerek, gözlerinle mi konuşarak yanına mı gideceksin? Çöz. Çünkü o sende e, o orada kaldığın için o noktada yeni ilişkilere yelken açamıyorsun ve oradaki hesabı kapatamadığın için de kendin sadece bu noktada devam ediyorum. Ne olacak e, evresindesin. Hesaplaşma döneminde başlıyor. Evli olanlar için ev al alımı konuları ya da evlilik yolundaysanız ev alma ile ilgili araştırmalar ön planda ve istediğimiz evi hayatımıza geçirecek olarak gözüküyor. Bu da bizi mutlu edecek. Yalnız değerli yay borçlarım, ailenize ait suçlanmalar ya da bu tarz mahkemeleriniz ya da hani hapis cezası bile olabilir ya da para cezasına çevirmek istediğiniz olaylarınız varsa bunlarla ilgili doğru avukatla bunların hepsini çözeceksiniz. Hiç endişe etmenize gerek yok. Sizde de dayı, teyze arasında yaşanacak bazı mal krizleri, bazı sıkıntılar var. İhmal etmeyin. Uzun süredir de Ege'ye ya da Karadeniz'e yerleşmek isteyen yay yer borçlar için de Güzel araştırmalar ve doğru çözümler olacak. Bence bunu bir an önce hayatınıza geçirme kararındasınız. Eylül ayına kadar da hedeflediğiniz noktayı başarmış olduğunuz gözüküyor değerli yay burçları. Eğitim konusunda dil eğitimi, farklı eğitimler alma niyetiniz var. Özellikle İngilizceniz çok yatkın. Japonca, Çince, Rusça öğrenmek isteyen yay burçları için bu fırsatlar olumlu ve yapın. Çünkü işiniz için gerekli olarak gözüküyor. Eğer pilot ya da hemşire ya da hosta iseniz iş kapılarınızda yoğunluk daha fazla olacak şimdiden geçmiş olsun değerli yay borçları hayal ettiğiniz biri varsa o da adım atacak bu duyguyu en derin şekilde yaşayacaksınız Allah'a emanet olun sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşçakalın